Kronik ağrılı rahatsızlığı olan kişilerde, kronik inflamatuar hastalığı olanlarda, kanser hastalarında eşlik eden psikolojik rahatsızlıklar da görülebiliyor. Bu tip durumlarda ağrı şiddetini ve tedavisini nasıl ele almak lazım demiş. Bağlantılı bir soru aslında bu. Yine bir tür somatik belirti, bedensel belirti yahut o hastalıklara eşlik eden ağrı gibi Gerçekten o hastalıkların da yolaştığı ağrılar var. Yani sadece psikiyatrik, psikolojik yöneliklerle değil. Bizzat bu hastalıkların yolaştığı ağrılar var. Mesela kanser hastaları veya inflamatuar hastalıklar deniyor. Bunların bir kısmı romatizmal hastalıklardır. Bunların önemli oranda ağrı yan etkileri oluyor. Bu ağrı yan etkisine karşı da daha doğrusu ağrı etkisi oluyor. Bunlara karşı da düzgün bir Tedavi almak lazım. Bazı hastanelerde ağrı klinikleri var. Mesela anestezi uzmanlarının üzerine e, yoğunlaştıkları algoloji klinikleri var. onlarda da ağrıya yönelik, yani ağrı bilimi öyle diyelim, hizmetler sunuluyor. Değilse e, bir psikiyatristin de bu açıdan yardımına ihtiyaç olabilir. Çünkü birçok psikiyatrik hastalık e, ve tedavi daha doğrusu ağrıyla... İlişkili, yani hem psikiyatrik hastalıklarda da ağrı oluyor. Hem de psikiyatristlerin kullandığı ilaçların önemli bir kısmı e, ağrıyla da baş etmede önemli bir imkana sahipler. Bazen bu hastalıklar psikiyatrik olmasa bile psikiyatristlerin kullandığı ilaçlarla da ağrıya müdahale etmek mümkün ve sonucu değiştirmek mümkün. Dolayısıyla mutlaka e, ağrı ile ilgili anestezi uzmanlarından, fizik tedavi uzmanlarından ve bunun yanında psikiyatristlerden de destek olmak, onların görüşlerinden istifade etmek, bu ağrıyla baş etmeyi kolaylaştırabilir.